Yine bu tarz bir sorma isterseniz biraz fizyolojik bilgi Hayır, artık böyle seçim yapabiliyoruz ortaya karışık ben biraz fıstık falan. Güzel lisans <gülüyor> seç valla O girersin. zaman yine fizyolojik kısımları olabilecek Aynı zamanda hayata çok dokunacak Gündelik dilden bir soru geliyor Hadi bakalım Hocam bilgi ve sevgi paylaştıkça çoğalırken Sıkıntılar neden paylaştıkça azalır Oo, Çok iyi Vay arkadaş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 paylaşımınca çoğalması gibi oluyor. Yani sıkıntıyı paylaşacak birini bulduğumuz anda acaba sevgilim yani bu duygumuza, bu negatif olan duyguya pozitif bir bildirim, destek alabildiğimiz için sevgi aslında o sıkıntıyı da azaltıyor olabilir mi bir yandan? Şimdi benim soru ilk geldiğinde aslında aklıma gelen Hı. mekanizma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 tutuyorsa çok kederliyse bilmem ne. Ya yani birisiyle konuştuğunda ya yani böyle işte özellikle bir dostuyla, sevdiği birisiyle biraz zaman geçirdiğinde, sarıldığında, sırtını sıvazladığında beynindeki teskin edici hormon kokteylinin arttığını ve beynin o insanı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 Ya da yakın zamana kadar öyleydik diyelim şimdi çok özelliklerimiz fazla nasıl diyeyim kullanılamayabiliyor bazen ya yani, bu aramıza getir kadar kullanamıyoruz Aha, hocam. Dijital imkanlarla Hı -hı. falan biraz e, seyreldi o iş ama düşünün 100-200 sene 200 sene önce insanların hani aralarına böyle teknolojilerin girmediği dönemlerde yalnız kalmak çok daha sorunlu ve belki öldürücü.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 Hocam bu arada bu cenaze meselesiyle alakalı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 e çünkü bu tamamlanamayan yasa dönüştü. Aslında buradan aynı şey oldu. O sıkıntılı an birileriyle paylaşılarak azaltılabilseydi o sevgi büyüyecekti ve daha bir rahatlama hali belki mevcut olacaktı. Bir de bunun yanı sıra hocam benim dikkatimi çeken şey biz bizde tamam dini geleneklerden 7'sinde ve 40'ında toplanır. Ama aslında şeyi fark ediyor muyuz? Bak vakit geçti biz hala buradayız. Bak vakit geçti biz hala buradayız. Toplumsal bir destek var işin içinde. Şimdi Ve de, sıkıntının hala uzakası mevcut. Şimdi de Twitter'da var ya falanca'yı unutmadık unutmayacağız. Yani dijital <gülüyor> alarm kuruyorsun aslında. Şu tarihte bunu yazayım Twitter'da bu yürür diye. He alarm çalıyor bu, bu tarih görmüştü 3 sene önce. Unutmadık unutturmayacağız falan diye. Aslında onun bir simülasyonu. Unutuyor arada ama hmm. unutmadık deyince insanların çok hoşuna gidiyor. Aa evet aslında ben de unutmamıştım ama <gülüyor> dalgaya düştük <Evet>. falan. <gülüyor> o Önemli unutmama biliyorsun. hali. Mesela vefa duygusu, Hı -hı. işte bu vefa Hı -hı. duygusu mesela çok aradığımız ihtiyaç duyduğumuz bir şey. Ve vefasızlık çok kınadığımız, kişisel düzeyde bir insanı silmemize evet. sebep olacak şey. O süreklilikte, o paylaşmada, yani soru hakikaten güzelmiş. Arkadaşım inşallah bu soruyu fark etmiyor. Bunun bu arada cevabı yok. Yani arkadaşın yok, yok. sorusunun kendisi cevap zaten. Yani Hı -hı. ondan. Hı -hı. ondan. Evet. Peki, ha şöyle, bak çok kısa cevap geldi aklıma. İnsan olduğumuz için.